Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik 2023 kampındayız. Hedef full matematik diye çıktık yollara ve integralin 3. videosunu şu an çekiyoruz. Hemen arkasından 4. video gelecek ve sevgili arkadaşlarım artık kitabın da sonlarına doğru yaklaştık siz de biliyorsunuz. Hatta bakalım kaçıncı sayfadayız bugün? 171 olması lazım aynen 171. sayfamızdayız. Kitabı biliyorsunuz 200 sayfaydı. Sıkıştırılmış bir kitaptı. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım. Dolu dolu geçen bir kamp oldu. Ee, şu an yanlış hatırlamıyorsam 75. videoyu çekiyor olmamız gerekiyor. Yani bayağı dolu dolu bir kamp oldu. 75 video dile kolay. Ee, kitabı daha çıkış evresini falan daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Ama bayağı da bir gün olmuş arkadaşlar. Yani maşallah diyelim. Evet umarım kamp güzel devam ediyordur. Artık bitmelik oldu ama... E, takip ediyorum biliyorum kampın başından sonuna kadar takip eden arkadaşlarım benimle beraber güncel olarak devam eden arkadaşlarım var onlara var ya helal hoş olsun diyorum yani efsanesiniz arkadaşlar ciddi anlamda e, bu kamp bittiği takdirde sizler kendinizi bir böyle aydınlanma e, içerisinde hissedeceksiniz buna da emin olabilirsiniz arkadaşlarım 171. sayfamızdayız bugün sizlerle birlikte bakalım nereye kadar gideceğiz hemen size hatırlatayım Bugün arkadaşlar belirli integrale kadar geleceğiz bu videoda. Yani 173. sayfaya kadar geleceğiz. Bayağı da bir fazla örnek çözeceğiz. Aklında bulunsun. Umarım yorulmazsın. Umarım ben de yorulmam. Çünkü 40-50 dakika falan süreceğini tahmin ediyorum. Bakalım kaç dakika sürecek videonun sonunda. Bakalım tahminim beni yanılacak mı? Evet gençler hazırsanız abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz dersimize. <gülüyor> Şimdi bugünkü konumuz değişken değiştirme yöntemi. Şimdi değişken değiştirme yöntemi eski müfredatta çok çok ama çok çok daha fazla zordu. Yeni müfredatta o kadar da zor değil. Ee, eski müfredatta bunun zorluk sebebi neydi? İşte sinüslü, kosinüslü e, fonksiyonların integralleri falan alınıyordu eski müfredatta. Veya logaritmik fonksiyonların integralleri alınıyordu. Bundan kaynaklı da zordu. Yani Neye u dediğimiz zaman neye du dememiz gerektiğini falan çok düşünüyorduk. Eski fedatta bir de du olayları falan vardı. U çarpı v eksi integral D, v du tarzında sevgili arkadaşlarım. Bunlar biraz daha karmaşık olaylardı. Ama artık sizler de biliyorsunuz basitleştirildi. Bu sizin için iyi mi oldu kötü mü oldu orası tartışılır. İyi yönleri de var kötü yönleri de var. Ama bence... Eşit falan türev limit türev integral netlerine baktığınız zaman sevgili gençler. Özellikle eşit ağırlıksanız bu inanılmaz derecede sizin için e, iyi oldu. Çünkü emin olun ki çok daha rahat anlaşılır ve çok daha kolay. Sayısallar için de yine sayısallar için de sıkıntı olduğu için limit türev integral konuları yani böyle nasıl diyeyim kafaya oynayan elemanlar yapıyor bu konuları. Çoğu sayısal öğrencisi bakın belki daha öncesinde bilmiyorsunuz. çoğu sayısal öğrencisi Limit türev integral konularını bir es geçiyor. Vakit Vaktim kalırsa bunlara da bakarım diyor. ki Vakit kalınca bakılacak konular değil bunlar emin olun. Vaktim kalırsa bakarım diyor. O vakitte hiç kalmıyor zaten. Dolayısıyla sınava öyle yalap yal, yal, yal, yal, şalap e, giriyor çıkıyor. Ya işte türevden de iki tane işaretledim diyor. Biri doğru çıkıyor, biri yanlış çıkıyor. İşte 0.75 net getiriyor oradan. Sayısallar içinde, işiz ağırlıklar içinde bu konu bizim için çok ama çok elzem arkadaşlar. Dolayısıyla zaten basitleştirilmiş, zaten kolay. Bir de ben anlatıyorum. O yüzden lütfen dikkat et, dikkatli dinle. Konuyu anlayalım, geçelim gidelim. Tamam. E, bu konuyu benden dinleyenler şanslı olsun. Anlaştık mı arkadaşlar? Pekala hadi. Başlayalım şimdi dersimize. Değişken değiştirme yöntemi demişiz bakın. Bu yöntemde türev alma konusunu da en az integral kadar mühim arkadaşlar. Şimdi... Türev alma konusu mühim. Neden? Çünkü biz integrali alınacak olan ifadenin içerisinde iki ayrı fonksiyon göreceğiz, hissedeceğiz ve bu bunun türevi diyeceğiz ve buna göre çözüm yapacağız. Şimdi tabii soruların içerisinde fx ve f x diye de göstermeyecek bize. Onu kendimiz göreceğiz. Ha ben şunu f desem şurada f'in türevi olur diyeceğim. Daha sonrasında yoluma devam edeceğim. E tabii doğal olarak ben e, fonksiyonun kendisine u diyeceğim Türevine de yani diferansiyeline de artık du diyeceğim arkadaşlar Ben e, u'nun diferansiyelini nasıl buluyordum U'nun türevi ki burada u'nun türevi 1 du yazıyordum e, Burada ben f'e u dediysem bunun türevine f türevi x dx Bak bu da bunun diferansiyeliydi f'x eşittir u dönüşümü yaparak integral alınacak fonksiyona daha basit bir biçim veririz Buradaki tek amaç bu Yukarıdaki gibi çözülemez mi hocam? Yani değişken değiştirmeden yapamaz mıyız? E yaparsın. Yani yaparsın. Sıkıntı yok. Burada ne demişiz? Neden bunu yapıyoruz? Daha basit bir biçim vermek için. Daha basit bir biçim verirsen 1- Daha rahat çözersin soruyu 2- Soru daha kolay bir hal alır 3- Daha hızlı çözersin Tamam yani her açıdan avantajlı olduğu için biz bu yöntemi kullanacağız. Şimdi 24. örneğimize bir bakalım. Ne demek istediğimizi ele alalım. Tamam. Arkadaşlarım burada tabii ki 3x artı 4'ün 4. kuvvetinin integralini almak normal yollardan daha da basit olabilir. Ama biz burada değişken değiştirme yönteminin inceliklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Öncelikle 3x artı 4 dediğimiz kısım. 3x artı 4. Ben bu ifadeye u dersem eğer. Diferansiyelini aldığım takdirde yani bunun türevini aldım 3 sonunda dx'i yazdığım karşı tarafın diferansiyeli de 1du yani du olmuş oldu. Şimdi bize bakın burada dx lazım. O halde dx'i yalnız bırakacaksın. dx ne olur? du bölü 3 olmaz mı? Olur. E şimdi güzel, hoş. İntegrali bir baştan yazalım. İntegral 3x artı 4'e u demiştim. u'nun dördüncü kuvveti. Dx vardı. Dx'de du bölü 3'e eşitmiş. Du'yu yazdım. Bölü 3'ü dışarı attım. Kabul mü? Şimdi şunun integralini alamaz mıyız u'ya göre? vallahi çok kolay alırız. Hadi alalım. U üzeri 5 bölü 5. Artı bir de c'miz var. Dışarıda bir de neyimiz var? 1 bölü 3 çarpanımız var. İçeri dağıtırsanız da u üzeri 5 bölü 15. Artı c bölü 3'e yeniden c diyebilirim. Sıkıntı yok. Sonuçta c sabitse c bölü 3 de sabit. Cevabımız bu ama x'e göre cevap bulmamız gerekiyordu. U dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 3x artı 4'tü o halde yerine yazacaksınız. 3x artı 4'ün 5. kuvveti bölü 15 artı c diyebilirsiniz arkadaşlarım. İşte fonksiyonumuzun değişken değiştirme yöntemine göre alınan integralinin cevabı bu. Peki 25. örneğe bakalım biraz daha karışık. Şimdi bu soruyu çözdükten sonra size bir uyarıda da bulunacağım. İyi dinleyin. Öncelikle x küp artı 2 var elimizde. Bir de 3x kare var. x küp artı 2'nin karesi. Ben diyorum ki şuradaki x küp artı 2. Buraya u demek istiyorum. x küp artı 2'ye ben u dedim. diferansiyelini alırsanız bunun türevi 3x karedir. 2'nin türevi 0'dır. Sonuna dx'i yazdım. Eşittir u'nun türevi 1'dir. diferansiyeli 1 du'dur. Yani du'dur. Şimdi dikkat edin. Biz 3x kare dx diye bir şey bulduk. O da zaten sorunun içinde var. Zaten hazırlayıp verir yazar size bunu. Yani öyle rastgele bir fonksiyona uygulayamazsınız bu değişken değiştirme yöntemini tamam mı? Yazar zaten vermiştir hala hazırda bak. Bunu öğrenci bulacak. E bak bulduk. E şuraya da u demiştik. E U'nun da karesi olduğu zaman. İntegrali baştan yazıyorum. U'nun karesi du. Bitti. Şimdi şunun integralini almak daha basit. Yoksa bunun mu? Tabii ki sağdakini. kimseye yalan söylemesin şimdi. Alın integralini. U'nun küpü bölü 3 artı c. E tamam hocam. U dediğimiz şey neydi? X küp artı 2 idi. O zaman yerine yazacağım. X küp artı 2'nin küpü bölü 3 artı c dedik arkadaşlar. Bu da bizim cevabımız oldu. Peki. Uyarıda bulunacağım demiştim. Bulunayım bari. Lisede bir öğretmenim vardı benim. Matematik öğretmenim. Ee, Serdar Hoca. Çok severdim kendisini. Ee, şu an tabii gö hiç görüşmedik liseden sonra. Ama şu an tabii nerededir bilmiyorum. Ama hala söyledikleri kulağımda ve hala onun taktiğiyle çözerim bakın. Eğer ki böyle değişken değiştirme sorularında kafanız karışıyorsa nereye U diyeceğim, nereye D-U diyeceğim, neresi U olursa neresi D-U olur diye kafanız karışmasın Şöyle düşünün der dedi bize. de neresi karışık geliyorsa gözüne oraya yüksek ihtimalle u diyeceksin. Şimdi mesela şuraya bakalım. Neresi daha kompleks duruyor neresi daha karışık duruyor? Tabii ki x küp artı 2'nin karesi. O zaman ben içeriye u diyeceğim dedim. Mesela alttaki soruya bakın. 2x mi daha karışık geliyor gözünüze? x kare artı 9'un küpü mü? Tabii ki x kare artı 9'un küpü daha karmaşık. O halde ben burada x kare artı 9'a u derim. Bakın diferansiyelini alın. Türevini aldım. Sonra dx yazdım. Karşı tarafta du olmuş oldu. Bakın arkadaşlarım şu kısma u demiştik ya. Geriye bir şey demediğimiz yer 2x dx kalmıştı. O da bak karşımızda artık 2x dx o da duymuş. Artık integral diyorum. Şurası u'ydu u'nun küpü. Dışarıda da du'muz var artık. 2x dx du'ya eşit e bunun integralini herkes alır. U üzeri 4 bölü 4 artı C diyeceğiz. U neydi arkadaşlarım? X kare artı 9'du o halde. X kare artı 9'un dördüncü kuvveti bölü 4 artı C bizim cevabımız olur diyeceğiz. Bakın ne kadar basit. Serdar hocama da kulakları çırnasın diyelim. 27. örneğimiz. Öncelikle bu daha da karışık gelebilir gözünüze ama merak etmeyin daha da basit bir soru. Çünkü sen f'in türevinin türevi f ikinci türevi x olduğunu biliyorsun. O halde bu kısımda f'in türevinde x'e u derseniz diferansiyelini aldığınız takdirde yani türevini aldığınız sonuna dx yazdınız. Burası du'ya eşit olacaktır. Tamam. E böylelikle şuna u demiştim zaten. E şu kısımda f'in ikinci türevinde x de bakın burada çıktı karşımıza du. Artık yeni fonksiyonumuzu yazabiliriz. U'nun karesi dU. U. Bunun integrali nedir? U küp bölü 3 artı C'dir. U neydi arkadaşlar? F'in türevi de x'ti. O halde yerine yazıyorum. F türev x'in küpü bölü 3 artı C. Bu bize cevabı verir. Cevabımız buydu sevgili arkadaşlar. Basit dediğim gibi. Vallahi basit. 28. örnek bakın. Hadi Serdar Hoca taktiği uygulayalım. Neresi karışık? Aha burası. E tamam o zaman oraya U diyeceğiz u eşittir ya da önce x kare diyelim. x kare eksi 3x artı 2 eşittir u diyeceğiz. Daha sonrasında türevini alın. 2x eksi 3 dx parantez içinde yazın bunları. Eşittir du mu oldu? İyi güzel hoş ama hocam şu yok. Hep çıkıyordu karşımıza ama bu yok. O yok ama mutlaka benzer bir ifade vardır orada. Bakın sorunun içerisindeki ifade bunun iki katı. O zaman her iki tarafı 2 ile çarparsanız 4x-6dx eşittir. 2du olacaktır. Artık yeni integralim benim. Şu kısma u demiştim. U'nun kübü. 4x-6dx de 2du'ya eşittir. 2'yi dışarı attım. du'yu buraya yazdım. 2du yazmak yerine. U küpün integralini biliyorsunuz. U üzeri 4 bölü 4'tü. Dışarıdan 2 çarpanımız var. Artı c diyoruz. 2 ile 4'ü sadeleştirirseniz de u üzeri 4 bölü 2 artı c gelir. U neydi peki? İşte şuranın ta kendisiydi. O halde arkadaşlarım yazıyorum. x kare eksi 3x artı 2'nin dördüncü kuvveti bölü 2 artı c bize cevabı verecektir sevgili arkadaşlar. 29. örneğimize bakalım bir de. <gülüyor> Bakın neresi daha karışık görünüyor? Ya hocam ikisi de polinom işte. Evet ama bir yer mutlaka daha karışık. Burada karışıklığa nasıl karar vereceğiz? Arkadaşlar bakın alt taraf yani payda 3. dereceden pay kısmı 2. dereceden. O halde ben 3. dereceden olan kısma yani payda kısmına x küp artı x kare artı x artı 2 kısmına u demek istiyorum. Bunun türevini alıyorum. 3x kare artı 2x artı 1 dx diyorum. Bakın diferansiyelini yazdım. Karşı tarafın diferansiyeli du. Peki şimdi bizim bulduğumuzda. Sorunun pay kısmına bakacak olursanız bir benzerlik var mı? Var. Sorunun pay kısmı bizim bulduğumuzun iki katı. Bakın. 2 ile çarpın. 6x kare artı 4x artı 2 dx eşittir. 2 du yapmış oldu. Peki artık sorumuzu yazalım. Üst taraf 2 du. Alt tarafta u'ydu değil mi? Pekala. Şimdi şuraya u dedik. Şurası ne oldu? 2 du oldu. Ben artık bunu şu şekilde düşünebilirim. Burası, sevgili arkadaşlarım, integralin eşitini bulacaktık. İkiyi dışarı attım. U üzeri eksi bir du. İşte bunun eşiti budur sevgili arkadaşlarım. Şimdi tabii doğal olarak hocam, bunu niye integralini almadın diyebilirsin. Çünkü bunun integrali bildiğimiz integral alma yöntemleriyle, yani müfredatımızın içerisindeki integral alma yöntemleriyle çözülemiyor arkadaşlarım. Neden çözülemiyor? Çünkü, Hadi bakalım üstünü bir artırın o üzeri sıfır artırdığınız sayıya bölün dediğim zaman sıfır olacak. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım normal şartlar altında bunu biz 2 çarpı elen mutlak değer içerisinde u artı c biçiminde alırız integralini ama dediğim gibi müfredatımızın içerisindeki olan bir konu değil. Bundan kaynaklı da bunu bu şekilde bırakacaksınız. Sınavlarda karşınıza çıkacaktır. Yani şimdiye kadar çok çıktı belki bu sene de çıkar. Bu integrale şu dönüşümü uygulayarak elde edilecek integrali bulun diye. O sorularda da integrali hesaplamıyorsunuz. Direkt bu şekilde bırakıyorsunuz. Tamam? Devam edelim. 3x 4'ün karekökü demiş. Şimdi bakın burada 3x 4 yani karekökün içerisindeki ifade. Ben buna eğer u dersem diferansiyelini alırsam, türevini alıp sonuna dx yazdım. Eşittir du olmuş oldu. Ama ama daha da, basit, daha da mı basit yapmak istiyorsunuz siz bu olayı? Yaparız. Nasıl yaparız? 3 x de bu sefer u kare demeyi tercih edelim. Bir de böyle deneyelim. 3x-4 u kare olsun. Niye? Çünkü ben içeriye u kare dersem u karenin kare kökünden burası u gelir. Ve basit bir ifade elimize geçmiş olur. Peki 3dx yani diferansiyen alın. Karşı tarafın diferansiyeli ne olur? Hemen u karenin türevini alıyorsunuz. 2u sonra du yazıyorsunuz. Şimdi bize ne lazım? Bak buradaki dx lazım. dx'i de nerede var? Bak burada var. O halde 3'ü karşıya atacaksınız. Yani 2u bölü 3 du olmuş oldu. Bu 3'ü karşıya gönderdiğimiz takdirde ifade. Şimdi yazalım bakın. integral. U karenin karekökü nedir? E, U'dur. Bir de ne var elimizde? dx için çarpı 2u bölü 3 du var. 2 bölü 3'ü dışarı attım. U ile u'nun çarpımı u kare yapar. du yazdım. U karenin integrali U kare bölü 3'tür. U küp bölü 3'tür. Bir de burada çarpı 2 bölü 3'ümüz var. Artı bir de C'miz var. Böylelikle ifade ne olmuş oldu? 2 U küp bölü 9 artı C'nin ta kendisi olmuş oldu. Hocam U dediğimiz şey yani U küp yazacağız ya. U dediğimiz şey neydi? Hocam U dediğimiz şey 3 x 4'ün 4'ü kare köküydü. Çünkü U kare buysa U bunun kare köküdür. O halde burada kare kökün küpü diyeceğiz ya. Bakın yerine yazıyorum. 3x8'i 4'ün küpü. Nün kare kökü. Bölü 9 artı c diyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Devam. 31. örnek. Arkadaşlarım burada neresi karışık görünüyor? 2 artı kök x'in karesi daha karışık görünüyor değil mi? O halde ben 2 artı kök x'e u demek istiyorum. Böylelikle... Her iki tarafın diferansiyen alırsanız. 2'nin türevi 0 zaten. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. Dx yazdım. Eşittir du olmuş oldu. Bize ne lazım? Hocam bize şu lazım. Dx bölü 4 kök x. Dx bölü 4 kök x. Bizde ne var? Dx bölü 2 kök x var bizde de. Benzeri var yani. Peki soruya nasıl benzeleyeceğim ben bunu? Tabii ki her iki taraftan 1 bölü 2 ile çarparsanız bakın şu şekilde. Şununla şunun çarpımı 4 yapacaktır. Ve böylelikle dx bölü 4 kök x. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Du bölü 2 olmuş oldu bakın. Pekala artık yazıyorum integral. Ben şuraya u demiştim. U'nun karesi. Çarpı du bölü 2. Du bölü 2 1 bölü 2'yi dışarı attım da yazdım. Tamam mı? Siz de genelde böyle yapın. U karenin integrali neydi? U küp bölü 3'tü. Bölü 2 ile beraber u küp bölü 6 yapacaktır. Artı c. Peki u neydi? U da buydu arkadaşlar. 2 artı kök x'in kübü bölü 6 artı c bize cevabı verir. Mis gibi. 31. örneğimizde çözdük mü? Çözdük. Geçtik 32'ye. Bakınız. x 2 ile x eksi 1'in küpü. Bunların çarpımı. Bunun integralini al demiş. Şimdi tabi şöyle yapabilirsiniz. Bakın x 1'in küpünü alırsınız. x eksi 2'yi de içeri dağıtırsınız. Sonra bir güzel integral alırsınız. Üstünü 1 artır artırdığın sayıya böl. Ama biz değişken değiştirme yöntemiyle bunu yapmak istiyoruz. Peki yapmaya gayret gösterelim. Nasıl yaparız? Şöyle. Burada bize karmaşık gelen ifade neresi? Tabii ki x-1'in kübü. O halde ben x-1'e u demek istiyorum. Her iki tarafın diferans alalım. Böylelikle buranın türevi 1 olduğu için dx. Karşı tarafın türevi de 1 du. Bakın dx'i du'ya eşit buldum. Yani şurayı hallettim. Burayı da hallettim. E açıkta burası kaldı. Burayı ne yapacağım? Hocam buraya du falan demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? x 1 uysa ise x-2u-1'dir diyeceğiz. Bakın ne kadar çok klasik bir şey aslında yani. Bundan 1 çıkardınız. Bundan da 1 çıkaralım diyoruz. Tamam. E madem öyle yeni integrali yazalım şimdi bakın. Şuraya ne dedik? u-1 dedik. Çarpı. x-1'e e u demiştim. u'nun küpü oldu. Dx'de du'ydu. Şimdi u küpü içeri dağıtacaksınız. u üzeri 4 eksi u küp du. Tabi dışarıda da bir integralimiz var. Bunun integralini alırsanız da u üzeri 5 bölü 5 eksi u üzeri 4 bölü 4 gelecektir. Artı bir de c'niz var. Şimdi ben u'nun ne olduğunu biliyorum. x eksi 1. O halde yerine yazacaksınız. x eksi 1'in 5. kuvveti bölü 5. Eksi x eksi 1'in 4. kuvveti bölü 4. Artı C diyeceğiz arkadaşlarım. İşte cevabınız bu olacak. Bunları falan açmanıza gerek yok. Cevap direkt budur. Tamam. Bu şekildedir cevap. Devam. Yine bir integral var. Bakınız dikkat edin. Karışık olan yer neresi? Hocam bence şurası daha karışık ya. Diğeri çünkü bu 4. dereceden. Bu 3. dereceden falan. Peki o zaman yazmaya başlayalım. 2 üzeri 4. Serdar Hoca'ya güveniyoruz. 4x kare artı 4. Ben buna... U demek istiyorum. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız bakın türevini alıyorum. 4x küp artı 8x. 4'ün türevi sıfır zaten. Sonuna dx'imizi yazdık. Diferansiyer olduğu için eşittir du dedim. Şimdi soruda bize lazım olan yer şu kısımdı. Ama ben böyle bir şey buldum. Peki benzer mi? Bakın arkadaşlar soruda olan ifadenin 4 katını alırsanız bunu elde edersiniz. O zaman ben her iki tarafı 4'e bölersem. x küp artı 2x dx eşittir. Ne olur? 4'e böldük. du bölü 4 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar aynısını bulduk. x küp artı 2x dx. x küp artı 2x dx. Neymiş? du bölü 4'müş. E şuraya da u demiştik zaten. O halde integral f'in türevinde u du bölü 4. Bölü 4'ü tabi ki dışarı yazdım. F'in türevinin integrali neydi? Tabii ki de f'de arkadaşlar. O zaman buraya fu diyeceğim. Bakın bu integral fu'ya eşit. Dışarıda bile bölü 4'ümüz var. Artı bir deneyimiz var? C'miz var. Soru bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Pekala. Geçtim 34'e. F kare x çarpı f türevi x dx eşittir. integral x kare artı 2x artı 1 dx eşittir. Veriliyor. F 1 eşittir 2 olduğuna göre f 2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar. Ben burada. F kare x ve f türevi x demiş ya. Bu bunun türevi olduğu için. Ben fx'e u demek istiyorum tabi ki de. Böylelikle, böylelikle her iki tarafın diferansiyelini alırsanız f'in türevinde x dx eşittir du olacaktır. Ki bakın fx'e u demiştik burası u kare olmuş oldu. F türev x dx'de du olarak bulduk. Bakın tamamını işaretlemiş olduk tamamını yapmış olduk. Böylelikle bakın ne oldu u kare du eşittir diyorum. Bunun integralini almak gayet basit. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar alalım integralini. X küp bölü 3 artı X kare artı X artı C'dir arkadaşlar bunun integrali. Pekala. Şimdi gençler. Şunun integrali nedir peki? U küp bölü 3'tür tabii ki. Artı bir de C'miz var. Eşittir. Yazıyorum. X küp bölü 3 artı X kare artı X artı C dedik. Arkadaşlar. U dediğimiz şey fx'in ta kendisiydi. O halde ben burada fx'in küpü diyeceğim. Bölü 3. Bakın şuradaki c var ya o c'yi karşıdaki c'nin yanına atarsam c'leri götürürüm deme. Buradaki herhangi bir sabit taraftaki c de herhangi bir sabit. Dolayısıyla ben bu sabiti karşıya atarsam bu sabitin yanına elimde yine bir sabit kalacaktır. Bakın burası da x küp bölü 3 artı x kare artı x artı c oldu. Yani yine bir sabit çıktı karşımıza. F1'in 2 olması gerektiğini vermiş bize. O zaman gelin x gördüğümüz yere bir 2 e, f1, x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın ben buraya 1 yazarsam f1 olur. F1 2'ydi 2'nin küpü 8'dir. 8 bölü 3 eşittir. x gördüğüm yere 1 yazıyordum. 1 bölü 3 artı 1 artı 1 artı, 1 artı c. Şimdi arkadaşlarım bu buna eşitse şu 1 bölü 3'ü hatta ve hatta şu kısmı toplarsanız gençler bu kısmın toplamı bize 7 bölü 3'ü verecektir. Bunu da karşıya sallarsanız 1 bölü 3 eşittir C olur. C kaçmış? 1 bölü 3'müş. E peki. Şimdi ben burada C'yi 1 bölü 3 bulduğuma göre artık artık sevgili arkadaşlar F2'yi hesaplamaya gidebilirim. F2'yi hesaplamak için tabii ki X gördüğüm yere 2 yazacağım. Böylelikle F2'nin küpü bölü 3 eşittir. 2'nin küpü bölü 3'ten 8 bölü 3 yapar. 2'nin karesi 4 yapar. Artı 2. Artı c. Yani 1 bölü 3. Dikkat edin. 8 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı 9 bölü 3'tür. 9 bölü 3 3'tür. Yani ben şunları sildim ve artı 3 yazdım. 4, 2 daha 6. 3 daha 9 yapar. Bu 9'un yanına da buradaki bölü 3'ü atarsanız ne olur? 3 kere 9'dan 27 olur. Yani f2'nin kübü sevgili arkadaşlarım 27'ymiş. O zaman f2 kaçtır? Tabii ki de 3'tür arkadaşlar. Çünkü 3'ün küpü 27'dir. F2 sorulmuştu. Doğru cevabımız 3 olacaktı diyebiliriz. 35. örnek. Bu sayfayı da bitirecek böylelikle bu örnek. 3x artı 3 bölü x kare artı 2x artı 5'in karekökü Bu integralin eşitini bul demiş bize. Bulalım. Şimdi x kare artı 2x artı 5'imiz var. Ve ben buna sevgili arkadaşlar u'nun karesi demek istiyorum. Çünkü kendisi kare kökün içerisinde olduğu için karesi dersem daha şanslı hissedeceğim kendimi. Çünkü Karekök kök kareyi götürecek. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız 2x artı 2 dx eşittir. 2 u du yapacaktır. Her iki tarafı sevgili arkadaşlarım 2'ye bölelim bir bakalım. x artı 1 dx yapar bakın burası. Eşittir u du olur değil mi? Şimdi bize ne lazım? Bize şu lazım. 3x artı 3 dx. Bizde ne var? x artı 1 dx var. Yani soruda bize lazım olan şey bizim bulduğumuzun 3 katı. O zaman ben bunu 3'le çarpacağım. Böylelikle 3x artı 3 dx gelecek elime. Eşittir. 3u du yapmış olacak burası da. Bakın artık soru hazır. Neden? Çünkü 3x artı 3 dx var. 3x artı 3 dx var. Ekstradan şuraya u kare demiştik. U karenin kare kökü var. U karenin kare kökü olacak zaten arası da. Peki u karenin kare kökü neydi? U'ydu. Üst tarafta 3 ud uydu 3u bölü. Alt kısım ne oldu? U oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi 3'ü dışarı attım. İntegral U'larda gitti. D U olmuş oldu. Aa ne kadar basit. Bak 3 çarpı 1 D U bunun integralı ne? Tabii ki U'dur. Artı bir de C'miz var. U neydi arkadaşlar? U ise şuydu bakın. U kare buysa U dediğimiz şey karekök içerisinde budur. Yani karekökün içerisinde X kare artı 2X artı 5 ve artı C diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız bu olacak diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun çünkü burada artık 172. sayfamızı da bitirdik. Sayfamıza şöyle geriden bir baktığımız zaman umarım senin sayfan da bu şekilde deli dolu manyak güzelliktedir. Yani şu an kendi yazdıklarımı da böyle beğendim yani bir. <gülüyor> evet gençler. Ve bu dersimizin son sayfası artık. 36'dan 42'ye kadar çözeceğiz. Kaç tane örnek var? 7 tane olması lazım. Evet. Arkadaşlar Yine çok dikkatli dinliyorsunuz. Algılarınızı açın. Beni dinleyin. f'in türevinde x kare çarpı f x kare çarpı 3x dx bu integralin eşitini bul demiş bize. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapılabilir. Ben burada f x kareye f x kare eğer u dersem. Her iki tarafın diferansiyelini alacağım. Yani önce türevini alacağım. f'in türevinde x kare Çarpı içinin türevi 2x eşittir du diyeceğim. Hatta dx'i yazmayı unuttuk bakın. Onu da yazalım. dx eşittir du olacak. Şimdi şu kısmı halletmiştik u dedik. Güzel ama şu f türevi x kare. Evet bak burada da var çok güzel yakalamışız. Bir de bize 3x dx lazımdı ama biz 2x dx'i bulmuşuz. Peki 3x dx elde etmek için ne yapmamız lazım? 3 ile çarpacağım. 2'ye de böleceğim. O zaman burayı da aynı şekilde 3 ile çarpıp 2'ye böleceğim. Bakın 3 ile çarpıp 2'ye bölünce 2'ler gider. Böylelikle şu 3'ü de şuraya alırsanız 3x dx olmuş olur. Gördünüz mü? Pekala aynısı oldu artık. İntegral şuraya u demiştik zaten u daha sonrasında şu kısımda bakın neye eşitti? 3 bölü 2 du'ya. 3 bölü 2'yi dışarı attım ve böylelikle buraya da du'yu yazdım. Çok güzel. Şimdi 3 bölü 2'yi yazdınız ya. U'nun integrali neydi? u kare bölü 2 idi. Artı c dedik. Bu da bize 3u kare bölü 4 artı c'yi verecektir. U neydi peki? Fx kareydi. O halde yerine yazalım. 3 çarpı f kare x kare bölü 4 artı c. Bakın fx karenin karesini f kare diye yazdım. Sıkıntı yoktur umarım anlamışsınızdır. Cevabımız da bu olacaktır sevgili arkadaşlar. Sakin çözün. Sakin çözdüğünüz takdirde bütün sorular 1 dakikanın altında sürecektir. Ama yeter ki sakin kalın, sakin çözün. Mantıklı işlemler yapın, makul işlemler yapın. Böyle uçuk kaçık olaylara gerek yok. 37. örnek. Şimdi bakın karışık olan yer burada neresi? Bakıyoruz. Bir Gx var, bir G türev x var değil mi? Gx'e o zaman gelin biz burada u diyelim. Yani hani başka bir kaçarı var mı? Çünkü F türev x ile alakalı başka bir durum söz konusu değil. Gelin o zaman Gx'e u diyelim. Hatta bu sefer u demeyelim. T diyelim arasını satayım. Tamam. Gx eşittir t. Eyvallah. Alın diferansiyelini. G türevi x dx eşittir. T'nin türevi 1. T'ye göre. Diferansiyeli dt. Bakın arkadaşlar. G türevi x dx. G türevi x dx. Çok güzel. Gx burada. Gx burada. E bir de şurada f'in türevi kaldı. O da kalsın. İntegral. F'in türevinde t dt. Ha bitti. Peki F'in türevinin integrali neydi? F'in kendisiydi. Yani buna neye eşitmiş? Ft artı c'ye eşitmiş. T neydi arkadaşlar? Gx'ti O zaman yerine yazıyorum. Fgx artı c. Dikkat edin. Bu, bu tarz sorulara baktığınız zaman direkt lönk diye cevabı verebilirsiniz aslında. Yani öyle çatır çatır konuşabilirsiniz. Hiç çekinmeden. Neden? Çünkü biz türev işlemleri yaparken, türevde e, bileşke fonksiyonun türevini alırken... F içerisinde gx'in türevini nasıl alıyorduk arkadaşlar? F'in türevinde gx çarpı içinin türevi diyorduk. E bakın burada da zaten aynısı var. Yani bileşke fonksiyonu türevi alınmış burada. O zaman şunu soruyorduk integral alırken de dikkat edersen ilk dersimizde. Buradaki fonksiyon hangi fonksiyonun türevidir? E aha bunun türevi işte. O halde f gx artı c diyebilirsin direkt. Tüm bu değişken değiştirmelere gerek kalmadan ama yine de değiştirmeni tavsiye ederim. Bazen görülemeyebilir çünkü. Evet x kare artı 2'nin karesi çarpı 4x dx eşittir fx artı c imiş gençler. Buna göre f2 eksi f1 kaçtır diye sorulmuş. Ve bakalım. Öncelikle bu kısımda ben x kare artı 2'ye u demek istiyorum. x kare artı 2'ye u dedim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsam 2x dx eşittir du olacaktır. Bize 4x dx lazım. Bizde 2xdx var. Bunu elde edebilmek adına tabii ki 2 ile çarpacağım ve 4 x dx yazacağım buraya. Karşı tarafta 2du olmuş olacak. Bakın çok basit. x kare artı 2'ye u demiştik. U'nun karesi geldi bakın buradan. U'nun karesi. 4 dx'i de 2du bulmuştuk. 2'yi dışarı attım ve du'yu yazdım. Bu da arkadaşlarım fx artı tabii ki c'ye eşitmiş. Ben artık şunun integralini bir bulayım. U karenin integrali u küp bölü 3'tür. Artı c'miz var. Dışarıdan da 2 ile çarpacağız tabi. O artı c'yi yazmak yerine şurada da bir artı c vardı dikkat ederseniz. O c'yi bu tarafa gönderelim ve yine artı c diyelim. Eşittir fx olsun artık burası. Sonuçta sabitten sabit çıkınca yine sabit kalacak. Pekala u'muz neydi arkadaşlar? u x kare artı 2'ydi dikkat ederseniz. O halde 2 çarpı x kare artı 2'nin küpü bölü 3 artı c benim f fonksiyonum olacaktır. Ya hocam şimdi biz f2'yi f1'i bulacağız da bunu bulurken şuradaki c'ye de ihtiyacımız yok mu diye soracak olursam gayet mantıklı bir soru ama bence gerek yok. Çünkü arkadaşlar zaten çıkaracağız ya ve c'nin içerisinde x değişkeni yok farkındaysan çıkarırken zaten o c'ler gidecek. Bakın öncelikle f2'yi bulalım. 2'nin karesi 4. 4'e 2 eklediniz 6. 6'nın küpü dediniz. Yani arkadaşlarım 216 2 çarpı 216 bölü 3 artı c'den neyi çıkaracağız 1'i yazalım yerine bu sefer 1 artı 2 3 yapar 3'ün küpü 27 2 çarpı 27 bölü 3 artı c'yi çıkarıyoruz olay bu aslında şurası 512 yapar şurası da 54 yapar 512'den 54'ü bir çıkaralım arkadaşlar şu şekilde 12'den 4 çıktı 8 Ondan 5 çıktı. 5 ve burası da tabii ki 4 kaldı. 458 yapıyor. 458 bölü 3. Bakın C'ler çıkardığımız için zaten gidiyor. 458 bölü 3 bizim cevabımız olur arkadaşlar. Doğru cevap buydu diyebiliriz. Geçtim 39'a. Bakın yine burada birbirinin türevi olan ifadeler söz konusu. Tabii karışık olan yer diye yola çıktık. Madem öyle biz de öyle devam edelim. Bakın 4. dereceden ve 3. dereceden. O zaman ben şu kısma U demek istiyorum x üzeri 4 eksi x eşittir u diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsanız 4 x küp eksi 1 dx eşittir du olacaktır. Bakın gençler o kadar şanslıyız ki ne hikmetse 4 x eksi 1 dx var burada. Burada da biz zaten bunu elde ettik. Dedim ya yazar zaten bunu hedefler. Öğrenci bunu bulsun diye uğraşır. O yüzden de soruyu bu şekilde dizayn eder. Pekala. İntegral bakın şurası ne oldu? F u oldu. Daha sonrasında şurada da ne var? DU'umuz var. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? M'ye eşitmiş. Peki hala şimdi diyor ki bana Fx bölü 2'nin integralinin M türünden eşitini bul demiş bize. Şimdi U dediğimiz şey tabii ki burada x üzeri 4 eksi x'ti. Ama şunu da söyleyebiliriz ki buradaki değişkenlerin U olduğu, x olduğu, t olduğu hiçbir fark yaratmaz. Ben buna şöyle diyeceğim. Bu ifade şuna eşittir hocam fx dx'e eşittir ve bu da m'dir diyeceğim. Bakın u gördüğünüz yere x, u gördüğünüz yere x yazdığınız sonuçta yine m'ye eşit oldu. İsterseniz siz burada u gördüğünüz yere a yazın. Yine sevgili arkadaşlarım bu ifade m'ye eşit olacaktır. E pekala fx dx'in integralinin m'ye eşit olduğu bilgisine ulaştık. Eyvallah peki fx bölü 2 dx neye eşit? Bunu da elde edebilmek için şöyle diyebiliriz bakın. Şuradaki x bölü 2'yi kullanalım bu sefer x bölü 2'ye eğer ki t derseniz her iki tarafın diferansiyelini alın. dx bölü 2 gelir eşittir dt olur. Ve arkadaşlarım dx dediğimiz şey de 2dt'dir. Tamam. E peki. Kısa göstereceğim merak etmeyin. dx eşittir 2dt. Hadi bize sorulana şimdi yeni bir kılıf uyduralım. F içerisinde x bölü 2'ye t demiştik ft. dx'e de 2dt demiştik. dt'yi buraya yazdım 2'yi dışarı attım. İşte bizden bu isteniyor arkadaşlar. Bakın bizden şu sarıyla işaretlediğim yer isteniyor. Çünkü bu buna eşit. Ya güzel kardeşim. integral FT, DT dediğimiz şey. integral FX, DX'e. Hatta integral FU, DU'ya eşit değil mi? Eşit o zaman burası neymiş arkadaşlar? Bakın M'ymiş. 2 ile M'yi çarparsanız cevabı bulursunuz. Cevap 2M'ymiş arkadaşlar. Daha kısa yolu var mı? Var tabii ki. Şöyle diyorsunuz. Değişkeni. Bakın siz burada FX, DX'in M olduğunu biliyorsunuz. Değişkeni yarıya indirdiyse eğer sonuç 2 katına çıkacaktır. Yani sonuç 2 m'dir diye kestirmeden de söyleyebilirsiniz tabii. ki. 173. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Demiş ki f küp x'den f çıkardın. F türev x dx. Bu integrale f x eşittir u dönüşümü yapılırsa elde edilecek. integrali bulunuz demiş. İntegrali al dememiş. integrali bul demiş bize. ÖSYM'nin bir ara sevdiği soru tiplerindendi bu. Tabii ki burada f türev x var bir de fx var o zaman f x'e tabi ki u derdik biz normalde. Ama zaten soruda bunu vermiş x eşittir u de demiş. fx'e u derseniz her iki tarafın diferansiyelini alın. f'in türevinde x dx eşittir du olacaktır değil mi? Pekala ki f türev x dx de zaten burada mevcut. O halde yazıyorum integral'i integral. fx u'ydu u'nun küpü oldu. Yine burası da bakın u'ydu. Eksi u. Dışarısı da zaten D U'ydu. Bize bu dönüşüm yapıldığı takdirde elde edilecek integrali bul demişti. İşte arkadaşlarım. integrali bulduk. İşlem bu kadardı. Bunun integralini al demez soru sana. Çünkü bunun integralini aldığın zaman bu sefer de U gördüğün yere 2 yazacaksın. Klasik bir integral sorusuna dönüşecek. Ama burada senden değişken değiştirme yöntemini ustalıkla kullanmanı istiyor soru. Ve kendi istediği dönüşümle yapmak istiyor bunu. 41. örneğimiz. Evet. Hazır mısınız? Arkadaşlarım. X eşittir u üzeri 6 dönüşümü yap demiş bize soru. Peki yapalım. X'e ben u üzeri 6 dersem. Her iki tarafın diferansiyelini yani türevinin sonuna dx ve du'ları yazalım. Buranın türevi 1 dx dx yapar. Buranın türevi 6 u üzeri 5. Sonra da du'yu yazdım. Şimdi elimizde şu var. dx'in ne olduğunu biliyoruz. 6 u üzeri 5 çarpı du'ymuş. İkisinin de ne olduğunu biliyoruz. U üzeri 6 o zaman yerine yazacağım. Bakın integral u üzeri 6'nın küp kökü artı u üzeri 6'nın karesi çünkü x u üzeri 6 idi ve u üzeri 6'nın karekökü var arkadaşlar elimizde. Şöyle yazalım. Ve sonuna da 6 çarpı u üzeri 5 yazacağız ve du'yu ekleyeceğiz. Çünkü dx dediğimiz şey burada. Pekala. Şimdi u üzeri 6'nın küp kökü u karedir. U üzeri 6'nın karesi u üzeri 12'dir. U üzeri altının karekökü U üzeri 3'tür arkadaşlar. Ve siz bunu 6 U üzeri 5 ile çarpıp u'yu da sonuna yazacaksınız. Bu şekilde integral alacağız. Bakın U üzeri 5 ile U küpü sadeleştirirseniz burada U kare kalır. 6'yı aldım ve dışarı gönderdim. Burası gitti. U kareyi de gelin içeri dağıtalım şu şekilde. Böylelikle elimizde şöyle bir integral geçer. 6 parantezinde U üzeri, bakın U kareydi ya burası. U üzeri 4 artı U üzeri 14 du olur arkadaşlarım. Bu da bizim cevabımız olur. Cevap bu kadardı. Çünkü elde edilecek integrali bul demişti bize. İntegrali hesaplamayacağız. Sadece elde edilecek, elde edilecek integrali bulunması istemişti. Biz de bu integrali bulduk arkadaşlar. Tamam. Devam. 42. ve bu sevgili arkadaşlarım dersin son sorusu. Bir diğer dersimizde belirli integrale geçeceğiz. 42. örneğimize de bakalım. Şimdi yukarıdaki soruya aslına bakarsanız benzer bir tarzı var. Şurası kare kök, burası dördüncü dereceden kök ve burası da altıncı dereceden kök. Hemen 2, 4 ve 6'nın ortak katını düşünüyorsunuz. Aklınıza ilk gelen sayı 12. O halde diyorsunuz ki ben burada x-3'e u üzeri 12 demek istiyorum. Pekala dedik. Her iki tarafın türevini alırsanız akabinde diferansiyelini. Buranın türevi 1'dir. Dolayısıyla 1 dx dx yapar buranın türevi de 12 çarpı u üzeri 11'dir. Bir de du'yu ekliyorsunuz. Şimdi şuradaki dx'i elde ettik zaten. 12 çarpı u üzeri 11'miş. x 3'ünde u üzeri 12 olduğunu bildiğimize göre artık yazabiliriz. Bakın u üzeri 12'nin karekökü daha sonrasında artı u üzeri 12'nin 4. dereceden kökü bölü u üzeri 12'nin 6. dereceden kökü çarpı dx dediğimiz şey de 12 çarpı u üzeri 11'di. Sonunda bir de dv vardı. Bakın arkadaşlar biraz sadeleştirelim bu ifadeyi. U üzeri 12'nin karekökü u üzeri 6'dır. U üzeri 12'nin 4. dereceden kökü u küptür. Bölüyorsunuz 12 bölü 4 diye. U üzeri 12'nin 6. dereceden kökü u karedir. Çarpı 12 çarpı. Hatta o 12'yi dışarı atalım mı? Ne dersiniz? Nasıl olsa atacağız. Şöyle. Bu 12'yi dışarı attınız. Burada da u üzeri 11 kaldı. Şöyle bir de du'muz var. Bakın arkadaşlar u üzeri 11 ile u kareyi sadeleştirirseniz burası u üzeri 9 gelir. u üzeri 9'u içeri dağıtırsanız 12 parante parantezinde parantez neyse 12 çarpı integral u üzeri 15 artı u üzeri 12 du olmuş oldu. Peki bunun eşitini bulunuz demişti. Bakın integrali bul bırak dememiş. integrali hesaplamamız isteniyor yani. Hesaplayalım o yüzden. Burası sevgili arkadaşlar şöyle eşittir diye devam edelim. 12 çarpı Açtım parantezi. U üzeri 15'in integrali. U üzeri 16 bölü 16'dır. U üzeri 12'nin integrali de U üzeri 13 bölü 13'dür. Artı bir de C'miz var. Pekala. U dediğimiz şey neydi? U dediğimiz şey arkadaşlarım hemen yazıyorsunuz. X eksi 3'ün 12. dereceden köküydü. U dediğimiz şey. Çünkü U üzeri 12'yi bu seçildiysek eğer. U da 12. dereceden köküdür. Yerine yazacaksınız. X 3 3'ün sonuç olarak bu nedir? x-3'ün 1 bölü 12. kuvveti değil mi? 1 bölü 12. kuvvetinin 16. kuvvetini alırsanız hemen şöyle diyeceksiniz. 16 bölü 12. kuvveti bölü 16 artı şu kısımda da yine x-3'ün 13 bölü 12. kuvveti bölü 13 diyorsunuz. Dışarıda bir deneyimiz var. 12'miz mevcut. Artı C diyorsunuz. Tabii ki burada gerekli sadeleştirme varsa yapılır. Mesela 16 ile 12 ikisi de 4'e bölünüyor ve 4 bölü 3 geliyor. Burayı sadeleştirirsiniz. Ve ifade başka sadeleşecek bir şey olmadığı için bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Cevabımız buydu diyebiliriz. Tabi eğer ÖSYM böyle bir soru sormuş olsaydı. ÖSYM bizim bu soruyu şurada bırakmamızı isterdi. Biz de buracıkta bırakabiliriz o halde. Evet. Arkadaşlarım güzel dersti ve başlangıçta da demiştim 40-50 dakika civarı sürer diye ee, video şu an yaklaşık 42 küsürlerde güzel. Yani tahminimiz doğru. Sayfamıza da şöyle uzaktan bakalım bir gaza gelme modunu açalım arkadaşlar. Valla gayet güzel deli dolu ders işledik. İnşallah beğenmişsindir inşallah anlamışsındır beğenmekten ziyade umarım anlamışsındır daha önemli. Belirli integrale geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda o halde o videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmalarını lütfen unutmayın.